Bugün 27 Kasım 2021 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Günün ilk saatlerinde boşlukta ilerleyen ay saat 5.11'de Başak Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün Başak Burcu'nda ilerleyecek olan ay günlük yaşam, düzen, sağlık, iş ve çalışma gibi kavramları öne çıkarabilir ay öğle saatlerinde son dördün fazına ulaşacak ve yay burcundaki Güneş ve Merkürle dik açı yapacak duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz öğle saatlerinde iş ve özel ilişkilerimize iletişim sorunları ile karşılaşmamız mümkün detay gerektiren işler alışverişler ve hesaplamalarda dikkatli olmakta fayda var birikmiş işlerle ilgilenirken yapabileceğimiz dikkatsizlikler üstlerimiz ve otorite figürlerinin eleştirilerine yol açabilir Huzursuzluk ve endişelerin yol açabileceği duygusal ve bedensel sağlık problemleri görülebilir. Bugün sinir ve sindirim sistemimizin de daha hassas olması mümkün. Akşam saatlerinde Başak Burcu'ndaki Ay ile Kova Burcu'ndaki Satürn arasındaki sert açı, baskı ve stres yaratabileceğinden dikkatli olmalıyız. Kendimizi fazla yıpratmak, kaldırabileceğimizden fazla sorumluluk yüklenmek zararlı olabilir. Gece saatlerinde Başak burcundaki ay Boğa burcundaki Uranüs'le üçgen açı yapacak. Yeni ve farklı olan bilgilere ilgimiz artarken bilinç dışından gelebilecek yaratıcı enerjilerle özgür ve orijinal fikirler üretebiliriz. Günlük işlerimizde ve süre gelen bazı problemlere hızlı ve pratik çözümler bulabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.